İç savaşa delalettir. <gülüyor> Bu ettiğinizin sonuçları büyüktür. Benim işimin mahkemesi... <gülüyor> ...Cenk meydanında görülür. <göller>. <gülüyor> Sizin adaletiniz baksın. Binişehir'i yakmak isteyecekler. Ama buna müsaade etmeyeceğiz. <gülüyor> o zaman imparatorun emrindeki dev bir Dövdün. Beylere haber uç yaydan çıkan ok saplanacak. gittiğimde büyük savaşı başlatacağım. Kalkıştığın şey iç savaş. Mahkemede sessiz kalıp verdiğin hüküme sağlık kalabilecek misin? Siz Türk'ü Türk'e kırdırırsınız, etmeyin! Hata varsa zafer yok. Osman'ın üzerine gelecek.